Alive Park Hospital Ankara Hastanesi'nin sunduğu İyi Ki Varsın başlıyor. Beyaz ekranlarına, İlki Varsın programına hepiniz hoş geldiniz. Kocaman selamlar, merhabalar hepinize. Bugün böyle heceleyerek söyledim, enerji birazcık daha geçsin. Duyun hocam? mu? Herkes duysun, duymayanlar duymu, duysun diye sanki söyledi değil mi? Evet, evet. duyanlar <gülüyor> duymayanlara duyursun. Anlat. Henüz uyuyanlar varsa uyansın. uyansın. Çünkü bugün yine güzel bir programla karşınızdayız. Doktor Özgür Koldaş'la birlikte hafta içi her sabah Beyaz TV ekranlarından elinize konuk oluyoruz. Yalnız değiliz tabi uzman konuklarımızla beraberiz ve farklı farklı konuları hafta içi her sabah sizlerle paylaşıyoruz. Dolu programlar hazırladık. Onlardan birisini de bugün izleyeceğiz. Bakalım kimi izleyeceğiz sevgili inşallah Bakalım. Üniversite sınavında başarılı olmak için neler yapmalı? Sınava giren çocuklara nasıl davranmalı? Neden mutsuz oluyoruz? Boşanmış aileler çocukları hakkında nelere dikkat etmeli? Kaliteli ve mutlu yaşamın sırlarını aile ve çift danışmanı profesör doktor Ekrem Çulfu anlatacak. Az sonra... <gülüyor> Aile ve çift danışmanı Profesör Doktor Ekrem Çulfa ile beraberiz. Hocamızı zaten stüdyodan da sık sık tanırsınız. E, çok kez ağırlıyoruz. Hocam e, bugün sizinle hasta çok önemli konular konuşacağız. Evet önemli konuş, konular konuşacağız. Stüdyodan sahalara, <gülüyor> ve sahile ve boğaza indik yani bugün. Güzel de oldu e, hocam. Niye? Değil. Çünkü bizim stüdyoda söylediklerimizin istedim ki hayata da uygulaması olsun. Yani hayata geçirelim. Dilerseniz ilk sorumuzla başlayalım. Biliyorsunuz tabii. ki üniversite sınavından yeni çıktık. Ee, öğrenciler telaşlı, stresli. Ee, ailelere ve öğrencilere neler tavsiye ediyorsunuz bu süreçte? Şimdi öğrenciler e, tabii ki böyle savaştan çıkmış gibiler. Haliyle ailelerin bir beklentileri var, kendilerinin bir beklentileri var, arkadaş çevrelerin bir beklentileri var. Aynı zamanda öğretmenlerin ve okul yönetiminin de bir beklentisi var. Halbuki bütün bu beklentileri değerlendirip bu süreci iyi değerlendiren ben ne istiyorum? Yani 20 yıl sonra, 30 yıl sonra nasıl bir meslekten emekli olmuş, şöyle Boğaz kenarında, sahilde bir güzel günler geçiriyorum, hayal etmesi lazım kişinin. O yüzden başkalarının ne dediklerini değerlendirip ama kendimiz... ...mesleği doğru seçmemiz gerekiyor. Ne kadar üniversite sınavına çok emek harcasak da... ...bir yıl hazırlananlar var, iki yıl hazırlananlar evet. var. E mezuna kalıp, yani mezun olduktan sonra bir yıl daha... ...etüt merkezi, dershane veya özel derslerle... ...tekrar hazırlananlar var. Ama bu işler ne kadar gayret etsek de biraz da nasip kısmet işi oluyor. Çünkü sınav günü stresini iyi yöneten sorulara iyi odaklanan öfkesini iyi yöneten soruyla nasıl inatlaşıp inatlaşmayacağını iyi bilen teknikleri iyi bilen kişiler daha çok muvaffak oluyor ama bazen de kişiler beklentilerini çok yüksek tutuyorlar mesela öğrenci 300 puan alıyor ama 500 puanlık bir ün üniversiteye girmek istiyor herhalde nazar değdi biraz değil mi? ama bu iş çok önemli olduğu için belki de takıldık e, takılabiliyorlar. Hı hı. Ama burada ben 300 puanla nerelere girebilirim ona bakması lazım 350'ye kadar eğer 400 alıyorsa ortalama denemelerden ve sınav sonucundan da 400 ve üzeri bir puan bekliyorsan hı hı. 400 ve 500 arası tercihler yapabilir. Bu noktada herhalde beklentimizi çok da maksimum seviyede tutulmak lazım. Kesinlikle hı. bize göre kendimizi tanımak gerekiyor. Peki o puanla girersek mutlu olacağız mı, o istediğimiz bölüm mü, yoksa el alem ne der diye mi gireceğiz? Şimdi el alem ne der diye girdin, arkadaşlarınla üniversitedesin, makara, kakara, kikiri. Ama sevmediğim bir bölüm, derse girdiğinde ya da mezun olduğunda o arkadaşların etrafında olmayacak. Çoğunlukla bakın arkadaş çevremiz var ama hepsi şu anda bu yayında değiller sizin yaptığınız iş, siz bu işi sevmiyor olsanız, boğaz kenarında da olsanız zevk almıyor olacaktınız. O yüzden arkadaşlarımızın, çevremizin bize paha biçmesi veya bizi bir yerde görmek istemesi veya belli hayallerin bizimle ilgili olması güzel ama biz onlardan seçebiliriz. Kendimiz de yeni bir hedef, yeni bir hayal üretebiliriz. Aman dikkat bu çünkü 50-60 yıllık bir sürece hemen 1-2 günlük 1-2 güne bakarak Parlarımızı projektörlerimize karar vermemek gerekiyor. O yüzden eğer 5 yıl sonra mezun olduğumuzda... ...bu bölümde mutlu olacaksak, okurken mutlu olacaksak... ...o yüzden o bölümü tercih etsinler. Yoksa bir yıl daha hazırlansınlar, çok fazla stres yapmasınlar. Çünkü onların canları bir tane, eşsiz. Bakın kitabımda da ben insanın eşsiz olduğunu... ...parmak izimizden de belirtmek istedim. Bizim beynimiz... Bizim varlığımız eşsiz ve yegane, tek. Dünyaya başka sizin gibi Merve gelmedi mesela. O yüzden parmak iziniz size çok özel. Tercihlerimizi ona göre yapalım. Kısaca yani el alem ne der veya anamın babamın hayali diye değil veya arkadaşlarımdan geri kalırım diye değil. Ben gerçekten bu bölümü istiyor muyum? Benim hedefim, amacım bu mu diye öğrencilerimiz karar vermesi gerekiyor. Bunu bu kararı verdikten sonra eğer bu istedikleri bölüme girerlerse ne ala göbek atacaklar, sevinecekler, mutlu olacaklar. Ama giremedilerse eksiklerini tespit edip bir sonraki yıl girebilirler. Mesela şöyle bir taktik var. Bir yıl sonra bugün üzüldüğümüzde bir yıl sonra üzülüyor olacak mı? Hayır mi? hocam Hayır. asla. Ben bugün üniversite sınavını kazanamamış olsam bile iyi bir hazırlık, iyi bir fizibilite, iyi bir ekip çalışmasıyla... ...seneye girmiş olacağım ve kazanmış olacağım. <gülüyor> Düşünsenize. Yani bu bir süreç, bu sürece de iyi odaklanmak gerekiyor. Gününü gün etmek gerekiyor. Yani Ağustos'tan itibaren ne yapacaklar? Tekrar hazırlanmaya başlayacaklar. Kazananlar ne yapacak diye bir soru geliyor bize sık sık. Sizlere de gelmiştir. Onlar da Ekim ayına kadar hangi şehirde yaşayacaklar? Hangi ortamı seçecekler? E, kimin yanında ikamet edecekler? Hangi koşullarda olmak istiyorlar? Yani insan okuyor, üniversiteye gidiyor ama onun da bir sosyal yaşamı var. Yani işçiler, çalışanlar bile 85 8 mesaisi oluyor. Öğrenci de 24 saatini iyi planlayabileceği bir il, ilçe, şehir seçmeleri gerekiyor. E, kısaca e, ne kadar duygusal olsak da mantık ayaklarımız her zaman yere basma.